Merhabalar 11-17 Kasım haftası astrolojik gündemler bizlere neler gösteriyor ve burçlara olan etkileri neler bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet videoya geçmeden önce paylaşmış olduğum astrolojik gündeme dair içerikleri takip etmek adına kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Bunun yanı sıra kişisel doğum haritası analizi isteyen arkadaşlardan Instagram'dan Opikusastroloji hesabımı takip edip DM yoluyla bana ulaşabilecekleri gibi evrenselkadimbilgeci.com adresine e-posta göndererek de bana ulaşabilirler. Evet 11 Kasım'dan 17 Kasım'a kadarki süreçte hangi astrolojik etkiler var, burçlara ilişkin etkileri neler? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu belirtmemde fayda var. 12 Kasım'da Boğa burcunda gerçekleşecek olan dolunay, aslında haftanın genelini etkisi altına alacak arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle bu haftanın önemini anlayabilmek adına Boğa burcunda dolunay, 12 Kasım 2019 Boğa burcunda dolunay videomu da. İzlemenizi tavsiye ederim. Burçlara ilişkin yorumları da orada tek tek yapmıştım. Şimdi bakalım gün gün hangi etkilere e, açık bu hafta. 11 Kasım günü hafta başında e, gece saatlerinde Ay Boğa burcuna geçiyor. Dolayısıyla e, Pazartesi günü Ay Boğa burcunda haftaya başlıyor olacağız. Bu da demek oluyor ki daha çok değerlerimiz sahip olduklarımız e, ile ilgili gündemlerin aktif olacağı, kazançlarımızın ön planda olacağı, e, emeklerimizin ve yaşamış olduğumuz hayatın e, emeklerimiz ve bize getirmiş olduğu destek arasındaki denge ön plana çıkaracağımız bir etkileşim gerçekleşiyor olacak. Bunun yanı sıra Ay Boğa burcunda yakın özellikle iştahımız açık olabilir arkadaşlar. Ay Boğa burcunda rahat eder, duygularımızı rahatça ifade edebiliriz. Daha çok gezmek, tozmak, yemek içmek, daha çok keyfimize hitap edecek şeyler yapmak isteyebiliriz. Bu istek içerisinde olabiliriz. Şık restoranlara gitmek, ailemizle yemeye çıkmak, seyahatlere çıkmak, kaliteli mekanlarda zaman geçirmek adına Ay Boğa doğru gün. Dolunay'da özellikle elimizdekileri kaybetmenin daha iyilerini elde etmek adına nedenli önemli olduğunu fark edeceğimiz bir süreç yaşayacağız. Özellikle Dolunay videomda daha detaylıca bahsetmiştim. Detayları merak edenler o videoyu izleyebilirler. 13 Kasım tarihine geldiğimizde ise ay burç değiştiriyor ve kizler burcuna geçiyor. Daha çok sosyalleşeceğimiz iletişim trafiğinin ön planda olacağı bir süreç bizi bekliyor olacak. Özellikle ay ikizler burcundayken zihnimiz oldukça aktiftir. Birden fazla işle, birden fazla olayla zihinsel faaliyetlerimizi yönetmekte zorlanabiliriz. Aynı anda birçok şeyi harmanlayıp düşünmek durumunda kalabiliriz. Dolunay sonrasında Dolunay'ın etkilerini tartışacak, düşünecek e, zamanı bulacağımız ve zihnimizin bunlarla meşgul olacağı bir süreç başlıyor demek oluyor bu. 13 Kasım tarihinde yine güneşle pürtü arasında güzel bir etkileşim var. Akrep burcunda bulunan Güneş ve biliyorsunuz uzun zamandır Oğlak burcunda bulunan Plüto arasında. Bu da özellikle güçlü dönüşümleri sembolize ediyor. Güçlü değişimler, güçlü dönüşümler, ebeveynler, özellikle hayatımızdaki baba ve otorite figürleriyle alakalı köklü dönüşümler. Ee, ve kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, kendi içsel motivasyonumuz ve gücümüz, egomuz, bunlarla alakalı ciddi değişimler ve dönüşümler geçireceğimiz ve çok güçlü bir şekilde aya ayağa kalkacağımız e, süreçleri gösteriyor esasında. Dolayısıyla e, bu dolunay sonrasında ve öncesinde e, hayatımızda radikal dönüşümler ve değişimler yaşamak için e, oldukça fırsatı yakalayacağız demek oluyor arkadaşlar. Özellikle haritalarınızda destekliyorsam. 14 Kasım tarihine geldiğimizde Merkür ile Neptün arasında güzel bir etkileşim var e, günlük saatlerinde. Bu da özellikle hayallerimizi gerçekleştirme noktasında, e, vizyonumuzu genişletme noktasında e, ilham diye tabir edebileceğimiz güzel bir e, fırsatlar yakalayabileceğimiz durumları gösteriyor. Bunun yanı sıra bilinçaltı terapileri, meditasyonlar açısından keyifli zamanlar olabileceği gibi geçmiş sorunlarımızı da dışarıya aktarabileceğimiz, paylaşabileceğimiz olanak ve imkanları bizlere tanıyor olacak. Ancak aynı gün içerisinde Venüs ve Neptün arasındaki sert bir etkileşim bu haftanın nazar boncuğu diyebiliriz. Özellikle Venüs ve Neptün karesi ee, çift e, bu, çift kısmetli burçlar diyorum yani değişken burçlarda yay ve balık burcunda etkisini gösteriyor. Dolayısıyla yaylar, balıklar, boşaklar biraz daha sert etkilenecek bu etkileşimden. İkili ilişkilerde hayal kırıklıkları, ikili ilişkilerde beklentilerin tam olarak karşılanamaması gibi ufak çaplı ve birkaç gün sürebilecek e, hani birbirine gönül koyma, birbirine kırılma e, beklentileri çok yüksekte tuttuğunuz için e, özellikle romantizm anlamında özellikle e, paylaşım anlamında bir takım beklentilerin tam olarak hayalinizde tasavvur ettiğiniz şekilde gerçekleşmemesi e, sizleri biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Dolayısıyla 14 Kasım ve sonrasında biraz daha dikkat edersek süreci daha iyi yönetebiliriz. 15 Kasım tarihine geldiğimizde ise ay yeniden burç değiştiriyor. Ay yengeç burcuna geçiyor. Dolayısıyla biraz daha içimize kapanacağımız, evimizde yuvamızda vakit geçirmek isteyeceğimiz, geçmişimizle alakalı hesaplaşmalar yaşayacağımız, daha evcimen olacağımız ve aile içerisinde keyif e, almaya bakacağımız bir süreç bizi bekliyor olacak. Özellikle annemizle alakalı gündemler, geçmişimizle alakalı gündemler, Büyüklerimizle alakalı konular hayatımızda yer edinecektir. Evet bu hafta içerisindeki gökyüzü olayları bu şekildeydi. Aslında Venus Neptün karısı dışında oldukça keyifli bir süreç var. Dolunaya rağmen diyorum. Bu dolunay içinde dediğim gibi özellikle dolunaya ilişkin detaylıca bir video hazırlamıştım. Bu dolunayı da diğer dolunaylardan farklı bir yerlatıyorum. Çünkü evet bir şeyler sonlanıyor ve karar aşamasına geliyor ancak... E, bakalım e, sahip olduklarımıza nedenle tutunuyoruz, körü körüne nasıl e, sahip çıkıyoruz bu alanda sınanacağımız düşündüğüm bir dolunay olacaktır ki öncesi ve sonrasındaki keyifli tarihler aslında etkiyi oldukça yumuşatacaktır arkadaşlar. Şimdi burçlara ilişkin yorumlara geçelim. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 11-17 Kasım haftası siz sevgili koç burçlarına ne gibi etkiler getiriyor? Bunlardan bahsediyor olacağım sizlere. Öncelikle sevgili koçlar haftaya maddi kazançlarınız, kazanımlarınızla alakalı gündemlerle başlıyor olacaksınız. Dolayısıyla sahip olduklarınız, verdiğiniz emek ve karşılığında elde etmiş olduğunuz menfaat arasında önemli bir denge bekliyor olacaksınız. Ki zaten 12 Kasım'da meydana gelen dolunay beraber özellikle kazançlarınız gelirleriniz maddi manevi kaynaklarınız arasında bir değerlendirme yapmanızı gerektiren durumlar ceryan ediyor olacak Hafta sonuna doğru özellikle Venüs Neptün karesi ile beraber bilinçaltınız uzaklarla alakalı gündemler belki eğitim hayatınız belki maneviyata bakış açınızla alakalı bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz örnek veriyorum İnandığınız değerleri sorgularken yanlışlıklarına şahitlik edebilirsiniz veya eğitim almak istediğiniz bir alanda aniden vazgeçişler yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra son dakikada bir seyahatiniz veya yurt dışı planınız iptal olabilir. Bunlarla alakalı birkaç gün boyunca can sıkıcı durumlar yaşayabilirsiniz. Ancak genel itibariyle özellikle geçmişle alakalı meseleleri çözmek, maddi manevi destek bulmak açısından oldukça keyifli bir hafta olacaktır. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 11-17 Kasım haftası siz sevgili boğa burçlarına ne gibi etkiler getiriyor olacak? Bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Bu hafta özellikle oldukça ön planda olacağınız, göz önünde ve popülaritenizin yüksek olacağı bir hafta sizi bekliyor sevgili boğalar. Ay'a ay boğa burcunda başlıyoruz hafta. Dolayısıyla benlik duygunuz, kişisel istekleriniz, kişisel menfaatlerinizle alakalı bir takım farkındalıklar yaşayacağınız ve özellikle 12 Kasım'da meydana gelen dolunayla beraber kendinizle alakalı artık size hizmet et sizin hoşunuza gitmeyen durumlarla alakalı bir sonlama ve bir kapanış evresine şahitlik edebilirsiniz. Bunun yanı sıra özellikle ikili ilişkilerle alakalı güzel gündemler, güzel destekler yakalayabileceğiniz ilişkinizde karşınızdaki insana kendinizi daha net bir şekilde ifade ettiğinizi hissettiğiniz paylaşımlarınızın arttığı bir süreçte deneyimleyebilirsiniz. Ancak 14 Kasım'da Venüs'ün Neptün arasında meydana gelen sert etkileşimle beraber özellikle e, ortaklaşa paylaşımlar ve maddi konularda bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, başkalarından beklediğiniz maddi destekleri e, hayata geçirmek noktasında özellikle hayal ettiğiniz şekilde gerçekleşmemesi sizi e, biraz gelebilir ve canınızı sıkabilir. Ancak bunlar geçici etkilerdir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 11-17 Kasım haftası siz sevgili ikizler burçlarına ne gibi etkiler getiriyor olacak bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Sevgili ikizler özellikle bu hafta biraz evden çıkmak istemeyen biraz daha kendi içinizde kalmak isteyen bir yapıya sahip olabilirsiniz. Biraz dinlenme ihtiyacı içerisinde ve kendinizi sorgulama ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Özellikle 12 Kasım günü burcunda meydana gelen dolunayla beraber içsel bir devrim yaşayacağınız, içsel bir değişim ve dönüşüm yaşayacağınız, biraz daha kendi içinize öneleceğiniz, kendi ruhu, ruhunuzun ihtiyaçlarını öneleceğiniz bir süreç yaşayacaksınız. 13-14 Kasım'da özellikle meydana gelen destekleyici etkilerle beraber, İş hayatınız, sağlığınız, günlük rutinleriniz noktasında güzel destekleyici etkiler yakalayabilirsiniz. Ancak 14 Kasım'da Venüs Neptün karesiyle beraber biraz sert bir şekilde etkilenmeniz söz konusu olabilir. Çünkü 7. evinizdeki Venüs'ün özellikle 10. evinizdeki Neptünle sert etkileşimi. ikili ilişkilerde istediğiniz beklentiyi yakalayamama, ilişkiyi geleceğe taşıma noktasında bir takım tereddütlere sahip olma konusunda Takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Beklentileriniz tam olarak karşılanmayabilir ancak bunlar geçici etkilerdir. Çok fazla büyütmemeye çalışın derim. Siz de değişken bir burç olduğunuz için ne yazık ki bu etkileşimden birazcık daha sert nasibinizi alabilirsiniz. Ancak onun dışında oldukça keyifli bir hafta. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 11-17 Kasım haftası siz sevgili yengeç burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim bu da sizlere. Sevgili yengeçler bu hafta özellikle hafta başlangıcından itibaren hayalleriniz, kariyer gelirleriniz, gerçekleştirmek istediğiniz hedefler, sosyal çevreniz, arkadaş çevrenizle alakalı gündemlerin aktif olacağı bir hafta başlangıcı yaşayacaksınız. Özellikle 12 Kasım'da gerçekleşecek dolunayla beraber gelin. Kariyer gelelerinizi gözden geçireceğiniz, bir takım hayallerden vazgeçeceğiniz ve bunun yanı sıra arkadaş çevrenizle alakalı bir takım elemelerden geçeceğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. Ancak oldukça keyifli ve destekleyici açıların bir arada bulunduğu bir hafta diyebilirim ve bu süreçte çocuklarınızla alakalı eğer çocukları olan bir yengeç burcuysanız yeni gündemler, keyifli zamanlar geçirebileceğiniz gibi daha heyecanlı, daha eğlenceli ve Heyecanınızı yakalayabileceğiniz eğlenceli aktivitelere zaman ayırabilirsiniz ve riskli yatırımlara girmek için de aslında uygun zamanlar olabilir. Ancak Venüs Neptün karesi 14 Kasım'da başlayan Venüs Neptün karesi sizi biraz zorlayabilir. Bilhassa iş ortamınız, sağlığınız ve Günlük rutinleriniz noktasında fazla sorumluluktan, fazla yorgunluktan dolayı biraz sağlığınızı ihmal edebilirsiniz. Ufak tefek problemlerle karşılaşabilirsiniz. Buna dikkat ettiğiniz sürece oldukça keyifli, oldukça güzel ve destekleyici bir hafta. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar 11-17 Kasım haftası siz sevgili aslan burçlarına ne gibi etkiler getiriyor olacak bunlardan bahsetmek üzere bu videoyu hazırladım. Sevgili aslanlar bu hafta özellikle geleceğiniz, toplum önündeki itibarınız, kariyer hedefleriniz ve kendinizi nerede görmek istediğiniz noktasında büyük hedef ve planlar kuracağınız ve bu hususlarla alakalı önemli kararlar vereceğiniz bir hafta başlangıcı sizi bekliyor. Özellikle 12 Kasım'da meydana gelen dolunayla beraber kariyerinizle alakalı bir devrin kapanışı ve yeni bir devrin açılışı gibi önemli bir önemli bir karar sizi bekliyor olacak. Bu özellikle geleceğinizi ve bundan sonraki toplumsal statünüzü belirliyor olacaktır. 13-14 Kasım'da Güneş, Plüto ve Merkür, Neptün arasında güzel etkileşimler sizi biraz ikili ilişkiler anlamında pozitif yönde etkileyebilir. Partnerinizden güzel destekler bulabilirsiniz. Ortağınızdan yakalayacağınız destekler sizin yükünüzü biraz daha Hafifletebilir. Ancak 14 Kasım'da Venüs Neptün karesi ile beraber özellikle çocukları olan bir aslan burcuysanız onlarla alakalı bir takım zorlanmalar yaşayabileceğiniz gibi bunun yanı sıra kısa süreli aşklar ve flörtlerde hayal kırıklıkları yaşamanız söz konusu olabilir buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ancak onun dışında oldukça keyifli ve güzel bir hafta. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirseniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. 11-17 Kasım haftası siz sevgili başak burçlarına ne gibi etkiler getiriyor? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Sevgili başaklar özellikle bu hafta Eğitim, seyahat ve yaşama bakış açınızı şekillendirecek önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. 12 Kasım'da meydana gelecek Dolunay 9. evinizde bir takım kararlar evresine geldiğinizi gösteriyor. Burada e, uzun süredir eğitim hayatına devam eden bir Başak Burcuysanız belki yeni bir eğitim alanına geçiş yapmak isteyebilir veya yaşam görüşünüzü değiştirecek yeni bir kültür, yeni bir yer keşfedebileceğiniz gündemleri beraberinde getiriyor olacaktır. Bu hafta ayrıca yakın çevre ilişkileri, araç alımı, satımı, kısa mesafeli seyahatler ve güzel haberler almak anlamında da oldukça şanslı gelişmeler sizi bekliyor olacak. Ancak Venüs Neptün Karası hafta sonuna doğru özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında sizi biraz zorlayabilir. Beklentileri düşük tutmakta fayda vardır. Çünkü beklentilerin bizi üzeceği ve yoracağı bir süreç gerçekleşebilir. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz haftayı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler. yükselen Burcu terazi olanlar. 11-17 Kasım haftası siz sevgili terazi burçlarını nasıl etkileyecek? Bunlardan bahsediyor olacağım. Bu iddia sizlere. Sevgili teraziler öncelikle bu hafta Boğa Burcu gündemleriyle haftayı başlatıyor olacağız. Dolayısıyla 8. ev konuları hayatınızda aktif olacak. Başkalarının paraları, eşin maddi durumu, sorumluluklarınız, zor meseleleriniz, bilinçaltı yargılarınız, tabularınızla alakalı önemli bir sorgulama ve önemli bir farkındalıklarınız. Anadılık sürecine geçiş yapacaksınız. Ee, sorumluluklar başkalarıyla paylaşmış olduğunuz e, ortak paydalar ha, oldukça gündemde olacaktır. Ek gelirleriniz, e, siz çalışmadan sizin için e, gelen kaynaklar, belki miras, belki bir aileden gelen parayla alakalı da bir kapanış, bir sonlanma söz konusu olabilir veya yatırımlarınızı farklı şekilde değerlendirmeye karar verebilirsiniz. Ancak e, kendi kazançlarınız anlamında da oldukça şanslı hissedeceğiniz, e, kendi yemeğiniz ve kendi çabanız, kendi mesai harcayarak elde etmiş olduğunuz e, maddi manevi değerler noktasında da e, oldukça şanslı bir hafta sizi bekliyor olacak. Sadece 14 Kasım günü gerçekleşecek olan Venüs Neptün karesi biraz e, Günlük rutinlerinizi bozabilir ve sağlığınızı özellikle ihmal ederseniz bu süreç içerisinde bunlarla alakalı bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun dışında oldukça keyifli bir hafta olacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 11-17 Kasım haftası siz sevgili akrep burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim sizlere. Sevgili akrepler özellikle bu hafta hafta başından itibaren ikili ilişkiler, ortaklıklar, insan ilişkileri hayatınızda gündem maddesi olacaktır. 12 Kasım'da meydana gelecek dolunayla beraber bir ortaklığın, bir birlikteliğin sona ermesi veya bir evrim değiştirmesi, yeni bir evlilik, birliktelik, ortaklık gibi gündemlerin ortaya çıkması açısından oldukça önemli bir süreç olacaktır. Bunun yanı sıra burcunuzda bulunan gezegenlerin, Yapmış olduğu destekleyici açılarla beraber kendinizi oldukça şanslı, oldukça bereketli hissedeceğiniz, sağlığınızı, e, geleceğe dair umutlarınızı e, muhafaza edebileceğiniz, oldukça keyifli bir hafta geçirebileceksiniz. Yalnızca e, 14 Kasım'da başlayacak olan Venüs Neptün karesine biraz dikkat etmenizde fayda var. Onun haricinde oldukça keyifli, oldukça destekleyici, iyimser bir haftanın içinde bulacaksınız kendinizi. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 11-17 Kasım haftası siz sevgili yay burçlarına nasıl etkiler getirecek? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Sevgili yaylar bu hafta özellikle sağlığınız, günlük rutinleriniz, sorumluluklarınız ve iş hayatınızla ilgili önemli gündemler etkili bir şekilde başlayabilirsiniz haftaya. Sorumluluklarınızı planlamak, günlük işlerinizi organize etmek gündeminizde olacaktır ve 12 Kasım'da meydana gelecek donlarla beraber bu alanda yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Belki sağlığınızla ilerleyebilirsiniz. ...yeni bir alışkanlık edinme girişiminde bulunabileceğiniz gibi bunun yanı sıra organize olmak anlamında yeni bir takım kararlar alma ihtimaliniz oldukça yüksek gözükmekte. Bunun yanı sıra içsel anlamda manevi anlamda oldukça huzurlu hissedeceğiniz... Gördüğünüz rüyalar, karşılaştığınız tesadüfi olaylarla beraber sezgilerinizin artacağı ve yaşadığınız olayları daha anlamlı hale getirebilecek destekleyici enerjiler de bu hafta içerisinde size eşlik ediyor olacak. Yalnızca burcunuzdaki Venüs ve Neptün etkileşimi sizi biraz fazlasıyla gelebilir. Ailevi meselelere karşı biraz dikkatli olmakta fayda var. Yanlış anlaşılmalar ve beklentilerin tam olarak karşılanamaması. Sizi yıpratabilir. Ee, onun dışında oldukça keyifli bir hafta umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen Burcu Oğlak olanlar. 11-17 Kasım haftası siz sevgili oğlak burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsediyor olacağım. Sevgili oğlaklar bu hafta özellikle gündeminiz, çocuklarınız, eğlence hayatınız, hayattan almış olduğunuz keyif ve motivasyon kaynaklarınız gündemde olacaktır. Çocukları olan bir oğlak burcuysanız onların hayatlarındaki önemli gündemler sizi meşgul edebilir. Veya bunun yanı sıra kendi yeteneğiniz ve kendi sanatınızla bir, ilgili bir uğraşınız varsa bu alanlarda gündemler e, hayatınızda önem arz edebilir. Özellikle 12 Kasım'da meydana gelecek dolunay bunlarla alakalı yeni bir evreye geçiş yaptığınızı gösterecek. Hayatı daha nasıl keyifli hale getirebilirsiniz? Hayatı nasıl güzel bir şekilde yaşayabilirsiniz gibi soruların cevabını arayacağınız bir dolunay olacaktır. Bunun yanı sıra 11. evinizde. Oldukça destekleyici açılar var. Kariyer gelirleriniz, hayallerinizi gerçekleştirme noktasındaki motivasyonunuz, sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız anlamında oldukça şanslar ve destekler bulacağınız bir süreç sizi bekliyor olacak. Ancak 14 Kasım'da meydana gelecek Venüs Neptün karesi biraz gerilim yaratabilir. Bunun dışında oldukça keyifli ve güzel bir hafta. Umarım siz de bu haftayı güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 11-17 Kasım haftası siz sevgili kova burçlarına nasıl etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Sevgili kovalar öncelikle bu hafta içerisinde e, boğa burcu ile ilgili gündemler e, hafta başlangıcında oldukça e, etkili olacak. Dolayısıyla sizde ailevi meselelere göreceksiniz. Odaklanabilir belki taşınma, ev alma, satma, kiralama gibi gündemleriniz varsa bunlara yönelebilirsiniz. 12 Kasım'da meydana gelecek olan dolunayla ile beraber e, 4. ev meselelerinde yani geçmişiniz, ebeveynleriniz, eviniz, konfor alanınız, yuvanızla alakalı. Önemli bir takım gündemler deneyimleyebilirsiniz. Burada bir kapanış evresine geldiğinizi söyleyebilirim. Belki birçok kova taşınacak, birçok kova ailesinden ayrı bir eve çıkacak veya aile büyükleriyle alakalı önemli gündemler hayatında yeni bir başlangıç oluşturacak. Ancak dediğim gibi bu alanda gelecek olan yenilik beraberinde bir takım şeylerden vazgeçmenizin gereklerini vurguluyor olacaktır. Dolunay videomda bundan daha detaylıca bahsetmiştim. Bunun yanı sıra özellikle kariyer hayatınızda destekleyici etkiler gündemde olacaktır. Geleceğe daha umutla bakacağınız, otoriteden, patronlardan destek göreceğiniz. Toplum önündeki itibarınızın, toplum önündeki saygınlığınızın artacağı bir hafta olacaktır. Bu alanda şansınızı zorlamak için oldukça uygun bir hafta iş başvuruları yapmak, kendinizi toplum önünde ifade etmek anlamında oldukça şanslı ve bereketli bir hafta olacaktır. Yalnızca Venüs Neptün karesi ikili ilişkiler anlamında birtakım hayal kırıklıkları ve beklentilerin tam olarak karşılanamaması gibi gündemleri 14 Kasım'dan itibaren getirecek olsa da bu şansı ve keyifli haftayı değerlendirebilmek size kalmış. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 11-17 Kasım haftası siz sevgili balık burçlarına ne gibi etkiler getirecek? Bunlardan bahsediyor olacağım bu uydada sizlere. Sevgili balıklar özellikle haftaya boğa burcu enerjilerine hakim bir şekilde başlıyoruz. Dolayısıyla yakın çevre ilişkileriniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, iletişim trafiğiniz oldukça yoğun olacaktır. Özellikle 12 Kasım'da meydana gelen dolunayla beraber alacağınız bir haber veya kardeşlerinizin hayatında yaşanacak yeni bir durum gündeminize oturabilir ve bu alanda belki çevre değişikliği yapmak, belki yeni bir anlaşma imzalamak anlamında yeni gündemler hayatınıza dahil olabilir. Bunun yanı sıra Özellikle uzaklarla, yurt dışı ile bağlantılı, yabancı dille bağlantılı alanlarda şanslar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek anlamında. Uzun süredir beklediğiniz bir kursa veya seyahate katılma imkanında yakalayabilirsiniz. Yaşam felsefenizi değiştirecek, ufkunuzu genişletecek güzel başlangıçlara imza atabilirsiniz. Ancak burcunuzdaki Neptün'ün Venüs yapmış olduğu kare açı 14 Kasım'dan itibaren etkili olacaktır. Bu noktada beklentilerinizi bilhassa daha gerçekçi bir perspektiften değerlendirebilmeyi öğrenmelisiniz. Aksi takdirde Hayal kırıklıkları deneyimlemek e, hali söz konusu olabilir. Onun dışında oldukça keyifli ve destekleyici bir hafta. Umarım siz de güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Özellikle haftalık yorumları merak edenler mutlaka Boğa burcunda dolunay videomda dinlemeliler diye düşünüyorum. Orada çünkü bu dolunayın detaylarından, açılarından, etiklerinden daha kapsamlı bir şekilde bahsetmiştim. Bu arada desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olmanızı rica ediyorum ve aşağıda yorumlarınızı, fikirlerinizi, beğenlerinizi veya eleştirilerinizi paylaşırsanız da çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.